Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Temmuz 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz ay sanki biraz tutulmalar enerjisini hazmetmeye çalıştığımız ve yeni sürece adapte olmaya çalıştığımız bir aydı. Temmuz ayında ise enerjiler tamamen yön değiştiriyor. Özellikle Temmuz sonu itibariyle hepimizi ilgilendiren önemli değişimler söz konusu olacak. Bunları elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere aktarmaya çalışacağım. Eee Videoya geçmeden önce tabii ki kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi sunarsanız çok sevinirim. Haziran ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Videoyu şimdiden beğenebilirsiniz emeklerimin karşılığı olarak ve beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Instagram opikus adresinden arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden e, temmuz yorumlarına geçmek istiyorum. Temmuz ayı yorumlarına geçtiğimde ilk gözüme çarpan tarih 2 Temmuz oluyor. 2 Temmuz'da çok yoğun gezegen enerjileri var. Öncelikle Mars Pluto kalesinden bahsediyoruz. Mars 27 derece koç burcundayken plüto ise 27 derece oğlak burcunda. Burada bir gerilim, burada bir patlama, burada bir kriz anı ortaya çıkabilir. Ee, özellikle bu etkileşim sizin haritanızın 2. evini ve 11. evini yönettiği için parasal konularda kariyer gelirleri, harcamalar, ödeme döngüsüyle alakalı ee, bir kriz durumu ortaya çıkabilir. O yüzden ee, bu aydan tedbirinizi almanız ne zaman videoyu dinliyorsanız ee, yerinde olacaktır. Aynı zamanda bazı dostlar ve arkadaşlıklarla da bir takım e, sıkıntılı tartışmalar, diyaloglar söz konusu olabilir. Yine 2 Temmuz'da Merkür-Satürn üçgeni var. Merkür 24 derece ikizler burcunda, Satürn 24 derece kova burcunda. Sizin haritanızın 4. evi ve 12. evi. Özellikle biraz daha ruhsal alan, biraz daha güvenli alan, biraz daha konfor alanı üzerinde meydana geliyor. Bu etkileşip baktığımız zaman özellikle bir takım... E, kararlar alabilirsiniz ailenizle alakalı yuvanızla alakalı veya böyle bilinçaltı çalışmaları yapabilirsiniz. Hani hangi duygum hangi e, konudan e, kaynaklanmış veya e, beni geçmişte geri tutan alanlar nelerdi bunlara sağlam çözüm yolları bulmayı da vaat ediyor açıkçası sistem. Ama aynı zamanda aynı merkürümüz Neptün'e de kare yapıyor. Burcunuzdaki Neptün'e yani biraz hani bu ev, yuva, aile köklere inmek derine inmekle alakalı bir belirsizlik durumu da var aslında belki de siz bir takım şeyleri keşfediyorsunuz ama çok derine inmek istemiyorsunuz veya bir takım sıkıntılı süreçler var hayatınızda yani bunlarla alakalı yüzleşmeler var ve siz kendi kafanızı kendiniz karıştırıyor gibisiniz kendi kendinizi aldatıyor gibisiniz sevgili balık burçları yani kimseye bir suç bulamayacağız bu süreçte 5 Temmuz tarihine geldiğimizde Mars'ın boğa burcu geçişi aktif oluyor ee, Mars'ın boğa burcu geçişi aslında bizim çok hoşlanmadığımız bir geçiştir ama e, burada tabii artık o koçun hareketli enerjisinden bir tık daha durağan bir enerjiye geçecek ve sizin 3. evinizde e, fikirler, geleceğe yönelik hayaller, hedefler, maddi konuları iyileştirmeye yönelik yeni kaynaklar, yeni görüşmeler, alternatif çözüm yolları ve belki de kısa mesafeli seyahatlerin aktif olacağı, trafikte çok daha fazla zaman geçireceğiniz bir süreci e, hayatınıza dahil edebilir. Ve 5 Temmuz'da aynı zamanda Merkür'ün Yengeç Burcu geçişi başlayacak. Merkür Yengeç Burcu'ndayken biraz daha aile, yuva konularına fokuslanıyoruz. Ve sizin 5. evinizde etkili olacağı için çocuklarınız varsa çocuklarınıza daha çok zaman geçirmeye odaklanabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Biraz da hani böyle basit ama sizi mutlu eden şeylerle ilgilenmek isteyeceğiniz gibi. Aynı zamanda tabii yeni aşklar, yeni teklifler, heyecan vereceğin durumlarda söz konusu olabilir. 9 Temmuz tarihine geldiğimizde Merkür Jüpiter karesi etkin olmaya başlayacak. Merkür 7 derece yengeç burcundayken Jüpiter de 7 derece koç burcunda. Şimdi Merkür Jüpiter karesi aslında ağzımızdan çıkan sözlerin ne kadar etkili olacağını çok büyük e, sözler söylemememiz gerektiğini ifade ediyor. Yani büyük lokmayı ama büyük söz konuşma gibi bir durum var. Tabi büyük lokma da yememe aslında gösteriyor. Çünkü Merkür ve Jüpiter biraz yeme içmeyi de abartmayı gösterebilir. Aile yemekleri bilhassa ama konumuz o değil. Burada özellikle parasal konularla ilintir olarak fazla açılmış olabilirsiniz sevgili balık burçları. Harcamalarınızı denge altına almanız gerekiyor. Çocuklar için, eğlence için, aşk için, flörtünüz için, ne bileyim bir, yer, bir yere para bağlayayım, buradan hızlı para kazanırım düşüncesiyle Bunları telafi etmek için bir fırsat ve bunlar da fazla açıldığınızı gösterebilir süreç size. Bununla beraber bu süreçte karşınıza bir takım imkanlar çıkarsa çok iyimser veya çok kötümsel yaklaşmayın. Yani abartılı tutumlardan uzak durun. Şeklinde özetleyebiliriz. 10 ila 13 Temmuz arası güzel etkileşimler var. Güneşin Uranüs ile Venüs'ün Satürn'e güzel kontakları olacak ve Burada özellikle yengeç boğa hattı, ikizler kova hattı, ev almak isteyen, ailesiyle kalıcı bir çözüm yolu bulmak isteyen, içsel huzurunu ve konforunu sağlamak isteyen balık burçları için şanslı etkileşimler var. Bununla beraber aşk hayatında veya çocuklarla alakalı gündemlerinde de sürprizlere açık olabileceğiniz süreçler hakim. 13 Temmuz tarihinde Olak Burcu'nda bir dolunay var. Oğlak Burcu'nun 21 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın 11. evinde etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle kariyer gelirleriyle alakalı, e, sosyal çevrelerle alakalı, hayalleriniz, hedeflerinizle alakalı bir tamamlanma, bir kapanış evresinden bahsediyor. Bu süreçte belki bir hayalinizden vazgeçebilirsiniz veya tamamlayabilirsiniz. Bir sosyal çevrede görevinize son verilebilir, e, işinizle alakalı bir değişim olabilir, zam, terfi vesaire gibi. Ee, belki de arkadaşlıklarınızla alakalı bir takım kararlara ulaşacağınız bir süreçten de bahsediyor olabiliriz. 14 Temmuz tarihinde Venüs-Neptün karesi var. Ee, Venüs-Neptün karesi aslında genel itibariyle ikili ilişkilerde belirsiz durumlar, yalanlar, aldanmalar, aldatmalar. Ee, ve parasal konularda keza aynı şekilde bu tarz etkileri getirir. Dördüncü ev ve birinci evde yaşayacağınız için aile içi meselelerde bir takım karışıklıklar olabilir. Özellikle ev almak, taşınmak, yatırım yapmak gibi gündemleri olan balık burçları varsa lütfen temkinli olsunlar. Aile içerisinde de olsa sizi yanıltmaya çalışan veya e, çok hakim olmadığı bir konuda akıl vermeye çalışan kişiler olabilir. Ee, siz de keza çalışan e, bu tutumu sergileyen kişi olabilirsiniz. O yüzden e, çok büyük riskler almamaya çalışın bu süreçte. 17-18 Temmuz tarihleri şanslı etkileşimler var. Neptün, Burcunuzdaki Neptün e, Merkür ve Güneşle Yengeç Burcundaki e, Merkür ve güneşte güzel destekler e, ve güzel açılar oluşturacak. Burada 5. ev alanında 1. ve 5. ev alanında sizi mutlu edecek heyecanlandıracak bir gelişme yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Yeni bir aşk Yeni bir proje, sizi heyecanlandıracak bir gündem ortaya çıkabilir gibi ve hayallerinizi gerçekleştirmek için böyle o heyecanı gerçekten üzerinizde hissedebilirsiniz sevgili balıklar. 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Yengeç Burcu geçişiyle de beraber aşk, heyecan, sanat, eğlence, çocuklar, biraz daha keyifli aktiviteler hayatınızda önemli rol oynamaya başlayacak. 18 ile 20 Temmuz arası biraz sert etkiler var. Özellikle Plüton'un Merkür ve Güneş ile karşı karşıya gelmesi oğlak ve yengeç aksını tetikleyecek. Yani 11. ev ve 5. ev. Evet güzel gelişmeler oluyor. Evet kendinize zaman ayırıyorsunuz. Ama bir taraftan da büyük hayaller var. Güçlü etkiler var. Güçlü bir çevre var. Veya sıkıntılı dostluklar var. Bunlarla mücadele etmek zorundasınız. Kariyerinizle alakalı belki bir takım sorumluluklar var. İşte o keyifli aktivitelere çok da izin vermeyebilirler ve sizi ikilemde kalabilirsiniz. 19 Temmuz'da Merkür'ün Aslan Burcu geçişi başlıyor ve gündemimiz biraz daha artık iş hayatımız, sağlığımız, gündelik rutinlerimize doğru yönelim gösterecek. 22 Temmuz'da da Güneş'in Aslan Burcu geçişi bu alana daha çok fokuslanacağımızı Temmuz sonu itibariyle göstermekte. 28 Temmuzda Jüpiter retrosu başlıyor 8 derece Koç burcunda sizin ikinci evinizde özellikle parasal alanda elde etmiş olduğunuz şanslar fırsatlar veya kazançlarınızı e, nasıl yönlendiriyorsunuz harcamalarınızı nasıl yönlendiriyorsunuz bunlarla alakalı konularda e, belki bir takım fırsatları kaçırdınız belki gereksiz harcamalar yaptınız Bunları gözlemlemek adına bir fırsat olacak. Biliyorsunuz Mayıs ayında Jüpiter Koç Burcuna geçmişti. Şimdi şöyle Mayıs ayından bu tarafa neler yaşadınız? bir gözden geçireceksiniz. Ve kaçırılan fırsatlar tekrar karşınıza çıkabilir ama para akışında o bolluk bereket belki biraz daha yavaşlayabilir. Ve ayın sonuna doğru ilerlediğimizde 28 Temmuz tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Aslan Burcu'nun 5 derecesinde meydana gelecek bu yeni ay. Sizin haritanızın 6. evinde. Bir düzen değişikliği var ay sonunda sevgili balık burçları. Belki hayat rutininizi değiştiriyorsunuz, belki işinizi değiştiriyorsunuz, belki yatma kalkma saatlerinizi bile değiştiriyor olabilirsiniz en basit tabirle. Ama bir düzen değişikliğine doğru gitmek, yeni kararlar almak gibi gündemler söz konusu. Aslında Temmuz sonunda enerjiler biraz yoğun. Ki 29 Temmuz'da Merkür Uranüs karesi var. 18 derece Aslan ve 18 derece Boğa burcunda. Boğa burcu alanlarında bir yoğunluk olacak sizin 3. evinizde. Çünkü burada Uranüs'ün, Kuzey Ay Düğümü'nün ve Mars'ın birbirine çok yaklaşması Temmuz'un sonu ve Ağustos'un başında çok gergin bir enerji açığa çıkarıyor. Çok büyük bir yani enerji bu fırtınalar, doğal afetler veya Patlamalar, aniden ortaya çıkan haberler de gündemde olabilir. Tabii ki kişisel doğum haritalarımıza göre bizler etki alıyoruz. E, bu sebeple çok e, ekstrem haberler alabilirsiniz. Ani gündemler olabilir. Yakın çevrenizle alakalı önemli gelişmeler olabilir. Çevrenizde e, hızlı ve kadarsel değişimlerin olduğunu fark edebilirsiniz. Özellikle Asla felaket tellallı yapmak için değil ama trafikte ve iletişimde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum sevgili balık burçları süreçte. Güzel bir ay olsun. Güzel niyetlerle kapatalım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Beni instagram üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram.opikus adresinden veya opikusalsöyleyece.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.